dünya sahibindeyiz. Bugün sabahtan beri yoğun şikayet ve sürekli telefon aldığımız önemli konulardan bir tanesi sizin hiç ele aldık ve sizin tamamen bu dertten kurtarmak için bir video çekmek istedik. Nedir bu olay? Genelde son son zamanlarda özellikle de bugün Android cihazlarda durduruldu hatası veya uygulamaya girdiğiniz zaman uygulamaya girmeme hatası gibi ee, sürekli bir sorunla karşılaşıyorsunuz Ve bu sorunu herhangi bir şekilde müşteri veya cep telefon tamir seviyesinde aradığınız zaman telefonunuza virüs girdiğini ve bu nedenle telefonunuzdaki bütün verilerin silinmesi gerektiğini size söylediklerinde sakın böyle bir şeye inanmayın. Sadece şimdi size söylediğim uygulamaları e, uygulamaları veya ayarları düzeltirseniz bir daha telefonunuza böyle bir sorun karşılaşmayacağınızı size net bir şekilde söyleyeceğim. Hem şimdi anlatacağım hem de birazdan ekranda, e, ekranda resimde göstereceğim nasıl çekiliyorsunuz. Anlat, nasıl şekilde yapabileceğinizi de göstereceğim şimdi e, böyle bir resim çıkacak karşınızda ve bu resimde yine sizde, sizde gördüğünüz gibi ayarlar ayarlar bölümünden uygulamalar uygulamalardan uygulamalar yönet ve a, hemen a, bir sonraki seçenekte Android e, sisteminden e, etkinleştirmeyi kaldır seçeneğini tıklayacaksınız ve bu sayede cep telefonunuzdaki uygulama hatası veya Android durdurma hatası gibi hatalardan tamamen kurtulmuş olacaksınız. Küçük de olsa bir katkımız olmuşsa mutlu, ıı, mutlu oluruz. Sadece sizden isteğimiz YouTube kanalımıza abone olup altta da küçük bir link, yorum linki bırakırsanız seviniriz. Teşekkürler.